Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Onar. Bugün sizinle birlikte e, işverenin koronavirüs nedeniyle alması gereken tedbirleri, sorumlulukları e, yapması gerekenleri e, vakanın gerçekleşmesi halinde iş sağlığı ve güvenliği açısından iş kazası veya meslek hastalığı olarak bildirip bildirmemesi, bildirim zorunluluğu olup olmaması hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İsterseniz videoma başlayabiliriz. Arkadaşlar, Çin merkezi olarak ortaya çıkan, dünya genelinde de yayılan ve son olarak da Türkiye'de görüldüğü resmi olarak açıklanan koronavirüs ilgili işverenler bir tedirginlik söz konusu. Bu konuda haklılar kolay değil, hayati sonuçları olan bir salgın hastalıkla karşı karşıyalar. Bu bunun sonucunda işverenlere bazı yasal mevzuatlarında yüklendiğini eskiçmemek gerekiyor. Ben bu videomda arkadaşlar işverenlerin kafasını meşgul eden en yaygın sorulara cevap vermeye çalışacağım. E, birincisi arkadaşlar e, işveren olarak bugün itibariyle almamız gereken il, ilave tedbirler nelerdir e, bildiğiniz üzere e, işe girişlerde işe yeni başlamalarda e, sağlık raporudur e, bazı sağlık e, tedbirleri muaeler e, işte akciğer ah filmi Karaciğer filmi gibi bazı evraklar e, isteniyor Bunlar e, işyerinde yerinde e, tutuluyor arkadaşlar e, bunların ihmal edilmemesi gerekiyor e, ne bileyim kan değerlerinin ölçümüyle ilgili e, işte ahciğer filmidir şudur budur bunların ihmal edilmeden arkadaşlar işe girişlerde düzgün bir şekilde bunların e, işe başlamadan önce temini yapılmasını işçiden istememiz gerekiyor sonuçta Sadece kendi sağlığı değil, yanında çalışan arkadaşlarının da, iş yerinin de e, hayati bir önem taşıyor. Yani herkesin hayatı söz konusu. İkincisi olarak da arkadaşlar, e, diyelim ki bu vaka görüldü. İş yerimizde inşallah başımıza gelmez ama geldiğini varsayarak ben konuşuyorum arkadaşlar. Ee, 5510 sayılı kanun açısından iş kazası veya meslek hastalığı sayılmadığından hastalığa yakalanan iççi için SGK'ya iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Her ne kadar ki arkadaşlar e, geçmişte domuz korubu diye andırdığımız H1N1 vakası yargıta 21. daire tarafından iş kazası sayılmışsa da ee, bu konuyla bu koronavirüsün bağdaştıran bir e, yargıtayın kararı bulunmadığı için arkadaşlar iş kazası olarak bildirmemize de gerek yoktur. Öte yandan arkadaşlar e, iş yerinde herhangi bir çalışanda ortaya çıkan e, koronavirüs vakası ile ilgili halk sağlığı birimlerine bildirilmeyen ve diğer çalışanları da bu konuda bilgilenen Dirilmezse, e, bu işverenin sorumluluğunda işveren bundan sorumlu sayılacaktır. Sorumlu tutulacaktır. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Türk Ceza Kanunu kapsamında da yapılacak işlemler saklıdır. Arkadaşlar e, bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Ee, esen kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz.